Beyler bayanlar selamlar hem airdrop hem de güzel çekilişlerle karşınızdayım bu sefer bu videoda airdrop eğer size çıktıysa hak kazandıysanız yaklaşık 400 TL gibi bir şey kazanabileceksiniz bir yandan da diğer çekilişlerimizde arkadaşlar eğer yine çıkarsa binlerce dolar kazanabileceksiniz bir sonraki çekilişimizde ise garanti kesin token kazanacaksınız arkadaşlar değerin ne olur artık göreceğiz bakacağız neyse gelin şimdi hepsini teker teker inceleyin Öncelikle Airdrop'la başlayalım. Eğer size çıktıysa garanti olarak 400 TL civarında para kazanabileceksiniz. Telegram grubundan Sphinx diye bir arkadaş vardı. Çok sağolsun hemen hatırlattı bana. Ozan Çekilşi var kaçırma vesaire diye etiketlemiş sayesinde yaptım ona teşekkürlerimi ileteyim. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar Amos'a e gireceğiz. Amos'a e girdikten sonra öncelikle şuradaki total tokens claimable kısmına bakacaksınız. Eğer orası sıfır yazıyorsa geçmiş olsun. Eğer sıfırdan da daha yüksek bir değer varsa o kadar token kazandığınız anlamına geliyor. Bu da yaklaşık 4 dolardı değeri bir tanesinin değeri. Tabi bu düşebiliyor da yukarıda çıkabiliyor arkadaşlar. Siz daha sonra videoyu seyrederseniz ya da ben şu an videoyu çekerken atana kadar düşmüş bile olabilir. O yüzden bir an önce yapmaya bakın. Ne yapıyoruz peki? Öncelikle claim'e basıyoruz arkadaşlar ve sizi bu sayfaya yönlendiriyor. 4 tane görevi tamamlayacağız. Birinci görevimiz arkadaşlar oylamaya katılmamız gerekiyor. Birinci görevde oylamaya katılmamız gerekiyor. Karşımızda işte soru soracak. Evet hayır vesaire gibi cevapları verip oylamaya katılıyoruz. Bu çok basit. Sadece cüzdanla direkt işlemi yapıyoruz. İkincisinde belli bir oranda... Bir stake yapmamızı istiyor. Sıfır bir stake yapmanız yeterli. Diğer hızlarda nasıl stake yapıyorsanız o şekilde zaten arka planda arkadaşlar sizlere nasıl yapıldığını da bir yandan gösteriyorum. Sizlerle birlikte yapıyorum. Üçüncü adım biraz sıkıntılı kısım işte arkadaşlar. Başka bir cüzdan'a token göndermeniz gerekiyor. 0.001 token göndermeniz yeterlidir. Aşağıda ben size adres bırakıyorum. Oraya gönderebilirsiniz. Nasıl göndereceğinizi de zaten ekranda şu anda. Burada sürekli hata mesajı alabilirsiniz. Birazcık bekleyin geç yansıyor her denemenizden sonra 5-10 dakika sonra bir deneyin başarısız oldu hatalı diye sağ alt köşede bir uyarı çıksa bile bazen tamamlanmış oluyor o yüzden 5-10 dakikada bir yaparak geri bu sayfaya dönün tamamlanıp tamamlanmadığını görün claim it olup olmadığını buradan kontrol edin arkadaşlar eğer başarısız olduysa bir daha tekrar aynı işlemi yapmanız gerekiyor ben bir 4-5 sefer uğraştım bunu yapmak için onu baştan söyleyeyim ve son aşamada arkadaşlar herhangi bir cüzdan adresine Metamask üzerinden bu sefer token göndermeniz gerekiyor. Ya da swap işlemi yapmanız gerekiyor. Bu da yine çok basit. Her zaman yaptığınız işlemlerden hepsini yaptığınızda da buradaki claim'daki yazan miktarın %100'ünü kazanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi diyorsunuz e ben bu işlemleri yapamıyorum hangi ağda? Ozan hemen yapmanız gereken şey arkadaşlar buradaki swap yerine girin. Zaten burada otomatik olarak wrong network yazacak. Doğrusu, doğru network, Emos network'ünü yüklemek için. Hatta hemen şöyle ben de sizlerle birliği yandan geçeyim. Emos'u hemen yüklemek için size uyarı çıkacak. Evet yükle diyeceksiniz ve Emos ağını otomatik olarak kendisi yükleyecek arkadaşlar. Tamam Emos'ta ben bir miktar para kazandım. Emos'um var. Bak bunu nasıl Binance'ı çekeceğim, nasıl paraya dönüştüreceğim diyorsunuz Şimdi de o kısım arkadaşlar. Hemen buradan token'ınızı yine swap yerine USDT'ye USDT'ye çeviririm. Ben USDT'ye çevirdim. USDT'ye çevirdikten sonra ardından köprüyle bunu Binance ağına taşıyacağız arkadaşlar. Çok yapması yine çok basit. Geliyorsunuz buradan Emos'tan. USDT seçiyorsunuz. Sağ taraftan da zaten otomatik olarak seçili oluyor. İşlemi yapabilmek için cüzdanınıza birazcık Emos bırakmanızı tavsiye ederim. Ben birazcıktan daha yüksek bırakmışım. Siz daha düşük bırakabilirsiniz. Ben 0 0 Dört bırakmışım lazım olur diye düşünmüştüm. Siz dediğim gibi daha azlı da bırakabilirsiniz. Zaten BEP20'ye aktardıktan sonra Dilediğiniz gibi token'ınızı kullanırsınız. Hatta şöyle göstereyim ben. En son çektiğim miktar neredeydi? Hemen aşağıya kaydıralım bakalım. Evet. 26 dolar çekmiştim. 25.85 dolar olarak gelmiş arkadaşlar. Tertemiz para. Airdrop umarım çıkmıştır. Ve bunları uygulayıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer airdrop çıkmadıysa Sonraki şanslarınızda neleri deneyebilirsiniz. Öncelikle stepen çekilişi Arkadaşlar buna mutlaka mutlaka Mutlaka katılın Bu çok mutlu eder sizi Zaten ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Aşağıda gerekli şeyler var. Linkini, linkini aşağıya bırakıyor olacak Diğer projemiz ise Hero of Arken daha bunun incelemesini yapmadım arkadaşlar. Bir takımla da görüşüyorum. Belki güzel bir çekiliş ayarlayabilirim. Extra'dan direkt size sunabileceğim bir çekiliş sağlayabilirim. Ama o zamana kadar eğer bu çekilişe katılırsanız size her girdiğiniz için bir tane token verecek ve aynı zamanda ödülle kazanırsanız daha yüksek miktarda oyunun tokenından kazanabileceksiniz. Bunun mutlaka tüm görevlerini yapın. 3-5 bir şey arkadaşlar ne olursa size sağlar bedavadan para kazanırsınız. Yine bunda aşağıya linkini bırakıyorum. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.